Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere kendi e-ticaret sitemizi nasıl kurabileceğinizi anlatıyoruz. Biliyorsunuz özellikle pandemi ile beraber hayatımıza e-ticaret kavramı çok daha hızlı bir şekilde girdi. Neden? Evet pandemiden önce de koronaviristen önce de aslında bir e-ticaret mantığı vardı ve ülkemizde de yoğun olarak ve yaygın olarak kullanılıyordu. Ama Pandemiyle beraber evlere kapandığımızda, e, dükkanlar da mecburen belli dönemlerde kapalı kaldığından dolayı e-ticarete yoğunlaştık. Hepimiz yoğunlaştık. Birçok insan aslında pandemiyle beraber e-ticaret sektörüne giriş yaptı. Kendi e-ticaret sitenizi kurmak istiyor ve kendi altyapım olsun, ben bu altyapı üzerinden, kendi internet sayfam üzerinden insanlara ulaşmak istiyorum dediğinizde ise aslında çok fazla seçeneğinizde bulunmuyor. Bu seçenekler arasında en önemlerinden bir tanesi olan Ideasoft'un çözümünü bu videoda sizlerle birlikte göz atacağız arkadaşlar. Ideasoft 360 derece bir çözüm sunuyor. Eğer siz kendi e-ticaret altyapınızı kurmak istiyorsanız İster bir şahıs firması olun istiyorsanız da 150 kişinin çalıştığı bir büyük bir şirket olsun fark etmiyor. Ideasoft'un çözümleriyle hepsi için bir e-ticaret altyapısı kurabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin %55'i Ideasoft çözümlerini kullanıyor. Yani e-ticaret sitesi olarak gördüğünüz sitelerin yarısından çoğu, yarısından biraz daha fazlası Ideasoft çözümleri kullanıyor ve Türkiye'de de 11.000'den fazla şirket 7.24 canlı destek alarak bu siteleri altyapısını kullanıyorlar. Yani Ideasoft'un Türkiye'de 11.000'den fazla müşterisi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz bu arada dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Demo hesap açmıştı Ideasoft bize ve fiyatlar biraz yüksek kalmış. Buradaki rakamlar tabii ki. Rastlantısı olarak verilmiş. Şimdi gelin hem bir panele girelim. Bakalım bu panelde bu fiyatlar nasıl değiştiriliyor ki? Çok kolay bir yöntem var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Girdik sayfaya ve sadece istediğimiz yerde fiyatı değiştirdiğimiz anda hatta para birimini de değiştirebiliyoruz. KDV dahil hariç de yapabiliyoruz. Hemen sayfadaki fiyatımız otomatik olarak güncelleniyor. İşte Ideasoft ile e-ticaret altyapısında gerekli düzenlemeleri yapmak bu kadar kolay. Ideasoft aynı zamanda SEO desteği de sunuyor. Şimdi 360 derece dedik ama şimdi 360 derece dedi ama ne anlama geliyor diye belki merak edenler vardır aramızda. Sadece basit bir e-ticaret sözüm çözümünü sunmuyor Ideasoft. Burada tüm pazar yerleriyle, kargo ve ödeme sistemleriyle entegrasyon da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ve sistemi kurduğunuz andan itibaren sadece bir saat içinde kullanılabilir hale geçiyorsunuz. Yani siz bugün şu anda karar verdiniz, dediniz ki ben bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorum bir saat içinde tüm altyapı hazır olarak size teslim ediliyor. Bir de burada çok önemli bir konu var. Onu alttan özellikle çizmek istiyorum. İnternette bulunabilmek önemli. Şimdi siz bir kendiniz de bir ticaret sitesi açabilirsiniz. Hadi diyelim ki altyapıları çözdünüz, teknik bilginiz de var olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Ama Google optimizasyonu veya da diğer arama motorları optimizasyon konusunda ciddi sıkıntılar yaşamanız mümkün. İnsanlar sonuçta e, bir sitenin ismini vererek değil bir ürünü arayarak geliyorlar ve bu ürünü bulmak için de arama motorlarından faydalanıyorlar. İşte Ideasoft sizlere hazır bir altyapıyla aynı zamanda arama motoru optimizasyonu da sunuyor. Bu da çok çok önemli bir detay olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ideasoft sizlere aynı zamanda site uyumluluğu ve aynı zamanda da tasarım seçenekleri de sunabiliyor. Yani farklı tasarımlar arasında siz kendi sitenizi tasarlayıp doğrudan doğruya Sistemi aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu arada burada teknik bir bilgi bilmenize gerek yok. Sadece gerekli yerleri yapmanız ve altyapıyı kurduktan sonra da çalıştır demeniz yeterli oluyor. Bir diğer önemli özellik ise tüm platformda uyumluluk. Şöyle düşünün bilgisayardan insanlar tabii ki arama yapıyor ama ağırlıklı olarak bugün baktığımızda birçok kişi artık mobil cihazlarını kullanıyor. E, mobil cihazlar eğer uyumlu değilse siteniz insanlar sizi Ulaşamayacak anlamına geliyor ama Ideasoft'un sunduğu site tasarımı çözümlerinde responsif dediğimiz her türlü cihaz üzerinden yani tabletten başladınız, bilgisayarda devam ettiniz, oradan telefona geçtiniz. Hepsinde de aynı uyumlu tasarımı gördüğünüz bir arayüz bulunuyor. Bu sahilde siz hani tablet için ayrı tasarım yapayım, telefon için ayrı tasarım yapayım, bilgisayar için ayrı tasarım yapayım gibi dertlerle ve sıkıntılarla uğraşmıyorsunuz. Mobilyumlu temalar kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için de geliştirildi. Şimdi Ideasoft'un enteresan bir özelliği daha var. E, App Store dediğimiz bir uygulama mağazası var. Şimdi bu uygulama mağazasında sizin ihtiyacınız olan ücretli ya da ücretsiz birçok uygulamayı bulabiliyorsunuz. Bunlar arasında mesela e-ticari sitenize bir özellik eklemek istiyorsunuz. Aplikasyon geliştiricilerinin yazdığı uygulamaları o App Store üzerinden, uygulama mağazası üzerinden görebiliyorsunuz. Kendi sisteminize indirip kullanabiliyorsunuz. Bu sadece Ideasoft müşterileri için değil. Örneğin bu videoyu izleyen aramızda yazılımcı arkadaşlar da vardır. Oralara yazılım geliştirerek bir gelir modeli oluşturma imkanımız da mevcut. Şu anda bu videoyu izleyen yazılımcılara ben bir göz atmaları öneriyorum. Çünkü orada e, ideason için geliştirilebilecek farklı farklı yazılımlar, uygulamalar, çözümler bulunuyor. Siz de e, acaba böyle bir şey olabilir mi deyip oralara bir şeyler geliştirdiğiniz zaman oradan bir gelir modeli, bir kazanç ihtimali de e, elde etmiş oluyorsunuz. Bunu yazılım geliştirici için söylüyorum. Ideason kullananlar için de ücretli bir ücretsiz birçok seçeneğin olduğunu söyleyeyim ve bu her geçen günde büyüyor. Çözümler arasında bir de autopilot isimli bir e, aslında yapay zeka destekli isminden de anlaşılacağı üzere otomatik olarak çalışan bir e, çözüm var. Şimdi bu çözüm ne yapıyor? Bu çözüm arkadaşlar sizin yerinize verdiğiniz reklamları, internet üzerinden verdiğiniz reklamları optimize ediyor. Çünkü şöyle düşünün siz her şeyden anlamak zorunda değilsiniz. E, tasarımdan anlamıyorsunuz e size burada yardımcı oldu. Ama aynı zamanda reklam vermeniz lazım. Neden? Çünkü çok yoğun rekabet olan bir sektör, e-ticaret sektörü. E tabii ki bu reklamları verirken de birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor ama bunlara eğer bilgi sahibi değilseniz e mecburen bir şekilde birinden yardım isteme zorundasınız. İşte Ideasoft bu yardım isteme yerine geliştirdiği bu çözümle sizin reklamlarınızı otomatik olarak yayınlamanızı ve optimize edilmesini sağlıyor. Böylece ne oluyor? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela minimum 1000 TL bütçeyle 15.000 TL'ye kadar ciro elde edebiliyorsunuz. Ideasoft böyle bir çözüm sunuyor. Buna da bir açıklamada şurada bir link vereceğim. Açıklamaya koyarım ben onu mutlaka sizler için. ve Oraya tıklarsanız yani ideasoft.com.tr sayfa slash otopilot diye girdiğiniz zaman orada otopilotunda şey, neler yapabildiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Burada yazdım ama isterseniz açıklamadan da tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Bir diğer özellik ise e-ticaret çözüm merkezi. Şimdi az önce söyledim mi? Bu işlere yeni başlıyorsunuz. İlk defa hayatınızda ilk defa e-ticaret yapacaksınız. Bir site kurdunuz ama bir sürü mevzuat var, kanunlar var, kurallar var. E bunlar konusunda belki yeteri kadar bilginiz yok. Öğrenmek de istiyorsunuz. İşte IdeaSoft burada size yardımcı olup diyor ki e-ticaret çözüm merkezi var. Buraya gelin diyor. E burada alanında uzman olan bir sürü çözüm ortağı da var. İdiasoft'la beraber çalışan resmi çözüm ortakları da var. Onlarla birlikte... Bu sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz diyor. Aynı zamanda siz de öğrenebilirsiniz diyor. Yani buralara girdiğiniz zaman, bu çözüm merkezine girdiğiniz zaman burada bir sürü farklı farklı e, çözümler üreten şirketler var veya çözümlerin nasıl yapıldığını anlatabilen İçerikleri de yine burada bulabileceksiniz. Bu çözüm merkez sayesinde platformu kullananla ihtiyaç duydukları hizmeti almak için firmalarla tek tek görüşmek zorunda kalmıyor. Alanında uzman, güvenilir partner firmalar hakkında detaylı bilgiye erişip hizmet almak için hızlıca başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca çözüm ortaklarının, ideasoft müşterilerinin özel sunduğu indirimli fiyatlardan da yer alınabiliyorlar. Şimdi diyelim ki e-ticaret yapmak istiyorsunuz. Bilginiz de var, tecrübeniz de var, e, siteniz de var diye ideasoft'tan yine açtınız. Ama... Bilmediğiniz bir şey var. Yurt dışına satış yapmak istiyorsunuz, mesela, değil mi? E Tabii şimdi yurt dışına satış yaparken nasıl yapacaksınız? Dil bilmeniz lazım, kanunları bilmeniz lazım, kuralları bilmeniz lazım, e, o anki o döviz kurlarından haberdar olmanız lazım, anlık olarak onu nasıl yapacaksınız? İşte IdeaSoft burada da size bir çözüm sunuyor. Eğer ben doğrudan doğruya yurt dışına ürün satmak istiyorum, tecrübem ne var bu konuda diyorsunuz? IdeaSoft'un size sunduğu Idea Export isimli bir çözüm var. Şimdi bu çözüm Yurt dışına satış yapmak isteyenlere bir platform sunuyor. Hazır bir platform bu. Bu özel modül sayesinde yurt dışına satış yapanlar tek bir tıkla çeviri, manuel düzenleme ürünleri uzatmıştan fazla ve da farklı para birimiyle gösterebilme, lokasyon bazlı dil ve para yönetimi ve aynı zamanda Vergi tanımlamaları gibi özelliklerden de faydalanabiliyorlar. Tabi bunun için birazcık bilgili olmanız lazım. Bu alanda tecrübe sahibi olmanız lazım. Çünkü yurt dışına satış yapmak için farklı şeylerde bilmek gerekiyor. İşte Idea Export bu alanda sizlere yardımcı oluyor. Idea Soft ile ilgili söylediğim gibi kolay bir çözüm. Bir saatte kurabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ha, ama ki, ola ki bir sorun yaşadınız. Anlayamadığınız bir yer çıktı karşınıza. 24 canlı destek verdiklerini söyleyelim. Yani gecenin bir vakti saat 2'de, 3'te ya da sabahın bir köründe saat 8'de, 9'da, 6'da, 5'te neyse artık bir sorun yaşadınız. Ve o sorunla ilgili anında bir çözüm bulabiliyorsunuz. Yani Ideosoft size arkadaşlar anahtar teslim bir çözüm sunuyor. Pazar yerleriyle entegrasyon var. Kargo şirketleriyle entegrasyon var. Ödeme sistemleriyle entegrasyon var. Tema altyapısı var. Yani istediğiniz temayı anında kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda uyumluluk yani responsif tasarım da var. Her türlü cihaz için Otomatik olarak mobil uyumluluktan tutun da normal bilgisayara kadar her türlü cihaz içinde uyumlu bir tasarımla anında e-ticarete başlayabiliyorsunuz. Ama, ama, ama beni çok heyecanlandıran bir şey mi? Muhtemelen sizi de heyecanlandıracak. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Ideasoft'un bir sitesi var. Canlı Ideasoft diye arkadaşlar. Adresi de canli.ideasoft.com.tr Şimdi şurada çıkartayım. Oradan da görün. Şimdi burada Ideasoft altyapısını kullanıp Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin o anda yaptıkları satışları canlı olarak görüyorsunuz. Yani örneğin ben şimdi ekranda gösterdiğim örneklerde ben bu videoyu kayıt ettiğim tarihtekini görüyorum. Siz girdiğiniz zaman o o an, o saniyede insanların neler aldığını şehir bazlı işte örnek veriyorum İstanbul'dan işte futbol topu satıldı, ne bileyim Kayseri'den işte kitap alındı, İzmir'den şu alındı, bu alındı diye. Böyle hani saatlerde izleyebileceğiniz, kapatmakta zorlanacağınız bir web sayfası bu. Canlı olarak görebiliyorsunuz, anlık olarak Türkiye'de insanların ne aldığını anında görebiliyorsunuz. Bence çok enteresan bir web sayfası bu. Buraya da mutlaka bir göz atın, ideosova çözümlerine baktınız. Kullanıyorsunuz, beğendiniz ama buraya da bir göz atın bence. Ara ara girip bakıyorum ben. Çok eğlenceli bir web sayfası. İnsanlar neler almış anlık olarak görebiliyorsunuz. Bakmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere kendi e-ticaret sitenizi nasıl açabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Olur ya aklınıza takılan sorular vardır. Belki de şöyle bir şey yapabiliyor mu Ideasoft? Şu şekilde bir hizmeti var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağız. Anlayamadığımızı ya da yanıtlayamadıklarımızı mutlaka ve mutlaka şirkete sorup, Ideasoft'a sorup sizlere yanıt olarak altına yazacağımız konusunda garanti verebiliriz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyallerde takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.